CDEFG dFFG e, beşgenini, CD e, beşgeni işte burada gördüğünüz düzgün olmayan beşgen, eksi 2'ye 3 noktasını merkez alarak 270 derece döndürebilmek için döndürme uygulamasını kullanınız. Ve ne demişler? pozitif açıyla yapılan dönüş saat yönünün tersi nedir. Evet, söylendiği gibi pozitif açıyla döndürmek demek saat yönünün tersine döndürmek demektir. Döndürme aygıtını kullanacağız. Eksi 2 3 noktasını merkez alarak döndürmek için, Hemen, döndürme tuşuna basıyoruz ve sonra da eksi 2'ye 3 noktasına gideceğiz. Bu noktayı merkez alarak döndüreceğiz. O yüzden bunu, x'in eksi 2 olduğu ve y'nin 3 olduğu noktaya götürüyoruz. Bunun etrafında döndüreceğiz. Eğer 90 derece döndürseydik ne olacaktı bir bakalım. Bu oku çevirerek göstermeye çalışayım böylece böylece daha iyi göreceksiniz, daha iyi anlayacaksınız. Bu okun yerini şöyle değiştirirsem, 90 derece döndürmüş olacağız. Pozitif yönde 90 derece, yani saat yönünün tersine. Ve eğer bu şekilde döndürürsem, 180 derece döndürmüş olacağız. Sorda istenilen şekilde böyle döndürürsem de, 270 derece döndürülmüş olacak. Eğer 360 derece döndürün demiş olsalardı, o zaman zaten başladığımız yere varmış olacaktık. İşte bu da tam olarak 270 derece döndürülmüş hali. İşimizi bitirdik, şimdi bir de sonucumuza bakalım, sonucu kontrol edelim. Doğru. Şahane.